Merhaba dostlarım, ben Serdar ve uzun süredir e, geliştirmekte olduğumuz, uzun süredir ekip yapmakta olduğumuz korku oyunumuzun e, trailerini sonunda yayınladık. Trailer için süre boyunca e, çalışıyorduk, ediyorduk. Çok heyecanlıydım. E, son birkaç saatte de böyle elim, ayağım birbirine dolanmıştı böyle. E, iyice telaş, panik şeyine falan girmiştim. Böyle, neler yapabiliriz daha fazla. İzleyebilirsiniz. Şu an oralarda buralarda bir yerde e, açıklamalarda linki vardır. Trailerin veya bir yere koyuyorumdur. Videonun bir tarafına koyuyorumdur şu an. E, ve oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Son hızla e, yapmaya devam edeceğiz. Çok yakın zamanda daha da fazla şey yapacağınızı e, düşünüyorum. Öyle. E, düşüncelerinizi, yorumlarınızı duymak için e, sabırsızlanıyorum. Beklentilerinizi duymak için okuyacağım. Dönüyorum ee, sonraki defaya görüşmek üzere, trailer'da görüşmek üzere ee, sonraki defaya görüşmek üzere hayva.